Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Günün birincisine geçmeden 6 Haziran çarşamba gününü hatırlayalım. Dün gelinler ağzı açık böreği yaptılar, en yüksek puanı başa kalırken, en düşük puanı ise yeni gelin özlem almıştı. Ayrıca dün Yurda Nurun Suna hanıma karşı tavrı diğer kaynanalar ve gelinler tarafından tepkiye neden olmuştu. Günün birincisine geçmeden 7 Haziran Perşembe günü yapılan yemek Ramazan kebabı oldu. Fatih Yürek, Ramazan kebabının listesini gelinlere verdi. Kaynanalara da bir buçuk dakika verdi. Kaynanalarda gelinlere tarif ve dikkat edilmesi gerekenleri söylediler. Daha sonra kaynanalar izleme odasına geçtiler. Hatice hiç sevmediği yurda nurusunu hanımın resmini attığı için eleştirdi. Bu eleştiriye Başak da destek verdi. Yurda Nur'da Hatice'nin önlüğünü sinirle çıkartıp atmasına eleştirdi. Özlem de dün sorulan işsiz kalan erkek kardeşini eve alır mısın sorusuna, başağın kaynanasıyla tartışmasını eleştirdi. Özlem patlıcanları yanlış kestiği için gelinler hemen şikayet ettiler ve Özlem patlıcanı yeniden kesmek zorunda kaldı. Günün puan durumuna geçelim. Puan durumu şu şekilde oldu Başak 17 puan, Yurdanur 8 puan, Hatice 7 puan, Özlem 11 puan aldı. Günün birincisi Başak olurken Hatice ise sonuncu oldu, tebrikler Başak.